Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte peynirli, çıtır çıtır bir börek yapacağız. İlk önce size malzemelerimi tanıtayım. E, peynirli harcımız var. içine koymak için biraz eritilmiş tereyağımız ve sıvı yağımız var. Tabii ki soğumuş olacak. Bir de 1 kilo yufkamız var. O da toplam 6 adet. Üzerine de sürmek için yumurta sarımız var yapım aşamasına geçebiliriz hemen evinizde 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir peynirli börek ilk önce içine yağını her yerine eşit miktar gelecek şekilde sürüyoruz Kürçe yardımıyla her yerine yağımızı yayıyoruz. Bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde tekrar. Tekrar bu kanatlarına da az bir şekilde yağ sürüyoruz gördüğünüz gibi hem çıtır çıtır hem çok lezzetli pratik bir börek Arkadaşlar peynirimizde özellikle söyleyeyim ee, Geçenlerde çektiğimiz videoda yaptığımız bu doğal peynir Ben peyniri sürekli evde kendim hazırladığı için peynirimizin de mümkün olduğu kadar evde hazırlıyorum hem çocuklarımızda daha lezzetli hem daha sağlıklı bir şekilde evet arkadaşlar içimiz bu kadar yeterli Şimdi kenarlarından katlayarak incecik bir şekilde rulo haline getireceğiz. Böyle bu şekilde. Evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz sadece az malzeme ile çok harika çıtır çıtır bir börek olacak. Şekilde gördüğünüz gibi Şimdi tepsiye Koyacağız Bu şekilde Şimdi bir tane daha size göstereceğim Hemen Çok pratik bir şekilde Öncelikle yufkamızı tekrardan her yerine Yağı eşit derecede gelecek şekilde yağlıyoruz. Sonra fırça yardımıyla her yerine yağımızı yayıyoruz. Yine aynı şekilde katlıyoruz yanlarından. Bu şekilde yine tekrardan harcımızı kullanıyoruz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz patatesli olur, kıymalı olur ıspanaklı olur her şekilde malzemeyi içine değişik şekillerde kullanabilirsiniz Gördüğünüz gibi bu şekilde rulo olacak şekilde her tarafını kapatıyoruz Arkadaşlar böreğimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tepsiye edildik şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim Ama yalnız üzere parlak durması için çok az bir miktarda sıvı yağ ekleyeceğim gördüğünüz gibi Bu böreğimizin en önemli püf noktası içine sürdüğümüz tereyağıdır arkadaşlar. Eğer isterseniz bir gece buzdolabında da bekletebilirsiniz. İsterseniz şimdi de pişirebilirsiniz. Ama buzdolabında bekletirseniz daha çıtır çıtır daha gevrek bir şekilde bir peyneli böreğimiz olacak. Her tarafına yumurta sarımızı bu şekilde sürüyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızaracak böreğimiz. Yoğurtamızın akını da bu arada peynirimizin içine koyduk mutfağımızda biz kadınlar hiçbir şeyimizi ziyan etmiyoruz arkadaşlar evet şimdi ben böreğimi çiğken keseceğim piştikten sonra da kesebilirsiniz nasıl arzu ederseniz çeştikten sonra alması da daha kolay oluyor gördüğünüz gibi harika bir peynirli börek yaptık Ben çörek otu ile süsleyeceğim. Arzu ederseniz e, susam da olabilir, böyle çörek otu da olabilir. İsterseniz bir şey de koymayabilirsiniz. 170 derecedeki fırınımızda 50-55 dakika pişmesi, üzeri kızarana kadar pişmesi yeterlidir arkadaşlar. evet böreğimiz fırına girmeye hazırdır arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimiz nar gibi kızardı ve oldukça çıtır çıtır bakın şimdi şöyle tabağımızı alacağım bakın hala üzerinde dumanı tutuyor çıtır çıtır bir börek oldu bakın arkadaşlar çok pratik ve kolay şeklinde gayet çok düzgün çok güzel bir börek oldu şöyle bakın tekrardan göstereyim size çıtırlığını şimdiden afiyet olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum İyi akşamlar